Kendinize bir hedef belirleyin. Kendinize bir hedef belirleyin. Bu hedefe adım adım yürüyün. Yürüyemediğinizde bekleyin ve tekrar deneyin. Hedefi açık ve net belirleyin. Bu hedefi herkesle paylaşın. Yaşamınızı hedefinize varmanıza yardımcı olacak şekilde düzenleyin. Amaçlarınızın hedeflerinizle örtüşmesine dikkat edin. İnsanlar inanmasalar bile hedefinizden vazgeçmeyin. Önemli olan hedefe varılamasa bile o yolda yürümektir. Bu insana çok şey kazandıracaktır. Hedefinize vardığınızda neler yapacağınızı hayal edin. Koyduğunuz hedefler ne kadar zor olursa olsun onlara ulaşmanın yollarını araştırın. Unutmayın ki başarılı insanlar yaşantıda kimsenin koyamadığı hedefleri koyup bu hedeflere ulaşmış insanlardır. My Life Danışmanlık 0533 373 81 23